Uzay Pastanesi Özlüca Buraya orta basınçlı sistem kurulumu yapacağız ee, Kurulum öncesi içeride nasıl kurulum yapacağımızı anlatacağım bu videoda İçeride tam şurada bir çeşmemiz var Makine buraya koymak için çok uygun Burada elektrik de var ee, Makineden buradan hemen bir çıkış yapıp e, Bir hattı şuradan çelik halat çekip Buranın sonuna kadar koyacağız her boşluğa, şu masaların şurasına gelecek şekilde bir tane şuraya püskürtücü uç bir tane buraya püskürtücü uç bir tane buraya püskürtücü uç bir tane atlayıp şuraya püskürtücü uç yani insanlara gelmeyecek boşluğa gelecek şekilde bir konumlandırma yapmış olacağız. Buradan karşıya kadar bir çelik ala çekilecek. Püskürtücüler bu şekilde konumlandırılacak. Ortalara da bir tane koyabiliriz. Bu ortalara koyduklarımızı tamamen dışarıya doğru müşteri çekme amaçlı kullanırız. Buraya bir tane vana koyacağız. Bu vanayı kapattığımızda hat e, iptal olacak. Sadece fanlar çalışabilecek. Yine bu tarafa doğru götürdüğümüzde de buraya bir van, vana koyacağız. Buradaki e, hattı iptal edebileceğiz. Burada sadece e, hat yürüyecek ve e, fanlara giriş olacak. Burada 3 tane zaten mevcut fan var. E, bu mevcut fanları püskürtme laleye yitireceğiz. Yani sistem 3 fanlı ve 12 e, tane uçlu gibi olmuş olacak. Bu fanları biraz daha yukarı kaldırabiliriz. Şu an biraz aşağıda bunlar. Şöyle bir seviyeye kaldırabiliriz. O zaman şuradaki doğalgaz borusunu Bizim boruyu cırtlayarak kullanabiliriz. Sistem bu şekilde olmuş olacak. <gülüyor> Önce filtremizi bağlıyoruz. Şimdi çamaşır makinesi ortumuzu filtremize bağlıyoruz. Çamaşır makinesimizin diğer ucunu da çeşmeye bağlıyoruz. Makineyi monte edeceğimiz yere getirip öncelikle filtreden makineye gidecek olan hortumumuzu mümkün olan en kısa mesafede tutarak keseriz. Makineye giren suyun basıncının düşmemesi, azalmaması, makineye yeterince iyi bir su girebilmesi için bu boruyu ne kadar kısa tutarsak o kadar iyi. Daha sonra buradan çıkan borumuzu hatlarımıza götürmüş olacağız. sc 77 CE 我这都不提s Eşyaları, bu mu? Hayır, bu da ne?